Merhaba, Merhaba, Merhaba, Merhaba, Merhaba, Merhaba, Merhaba, Merhaba, Squad, kanalımıza tekrar hoşgeldiniz. Evet, karışık bir şey yapıyoruz. Aa, yeah. Evet, komik saniyeler. Karışık yani. Evet, gülme garanti dedi. <gülüyor> ben şey biliyorum, bir şey biliyorum, yalan söylüyor. Çünkü benim adım Gül değil yani. Ne yapayım? Benim adım Şam zaten ya, neden, neden, neden güleceğim? Anlat bana, anlat. Hı? No bana mı? Hı? Tamam. Bir dakika. Kafamdan. bir dakika ya. Yani Bir dakika. Kafamdan. Ah Ama ama gülecekseler ya ne spirit yap ya. Ne ne olacak peki? Tamam ben Arkadaşlar, eee um, gülmek garanti dedi. Biz de Pakaris. Ve garanti bank. <gülüyor> Abi susun artık ya. Oh, çok zengin, çok zengin bir video. <gülüyor> gülmek garanti bank. Öde <gülüyor> <DG> bank. <gülüyor> tamam. Tamam. Hadi. Alaban Sabir versin! Ya. <gülüyor> <gülüyor> Zaten en gerçek. Sus, Arkadaşlar lütfen abone ol videoyu paylaşmayı sakın unutmayın. Siz yorum yazabilirsiniz ve bileğa girelim. Beni dövdüler dediğin zaman pezemeklerin elinden gittim ay Ya Allah Allah çok Beni dövdüler herif dediğin zaman gittim Beni dövdüler dedi. Usta Beni dövdüler dedi.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 Allah'ın cezası. O aybelleri, aybelleri. Hadi. On sekiz yaşındaki ergen. Allah'ın cezası. Abi gibi eve gidin. O di Bir sus tamam. Ya var hırdayarın gibi eve gidin. Abi çalın. Şifre şu diyeceksiniz ki. Bütün kapıyı. diyecek ki. Kapıyı açamıyorum ya open the door big understand balkız umarım olan de buradan yavaş geçmişlerdir hangi Hangi duman? Ne zaman dedik yok bir dakika. Yamarım keloğlan ve sinek de yavaş ama var sorun mu var? benim olur bu jant bulan. hadi hadi. Çok fena ya fenerbahçe mi tutuyorsun? Param aga bankaya doğru. var ama akşama doğru. Merhaba, oh, ben Ezgi. ben buradayım. Ezgi sevgilim. Kimin kullanırsam işin uzmanı olacağımı söyledi. Sonuç gerçekten muhteşem olacakmış. Ya. Oha. Daha ilk itibaren Sus artık ya, ter artık ya. Yalan söylüyor bu kadar değil ya. D yapıyor. Aparciyor ya. Iyo. Iyo. Şimdi Hatta farkı gördüm. Ne? Fransızca bir şey söyler misiniz bize? Oha. Oha. Tamam teşekkür ediyorum. şeydir. Neden? İnlemiz çok keyifli geliyor. Adam ise küfür etse şiir okuyor zannede. Bazı diye bu sakallı böyle ne yaparsın? olmadığı için düşünemiyorum, bilmiyorum. sen de bizi trollledin ya. Öleyim ben. sen misin? Evet. Fahrettin abi seninle görüşmek istiyor. Al. Hadi beni bindir de göreyim. Hadi bindir beni de göreyim. Oooh. mi misin? Evet. Fahrettin abi seninle görüşmek istiyorum. Hadi beni bindir de göreyim. Hadi bindir beni de göreyim. tamam. Tamam. Şey gibi ne gibi beni kepesiyor. Yani bak böyle. Ne? Bak. Teşekkürler. Hayırlı işte. Ay Ne buldun? mi buldun? Ver bakayım o kitaba. Vermem. sana? gün önceden kurutulmuş adet at yarra toz şeklinde. Senin Oha. Oha. Çok çok küfürlü Ya adam bunu görünce zaten orada kederinden ölür ya. Lan. böyle şeyler yapıyorsun? bağırma. Kime o Benet bir saattir bağırıyorum. Bu Nasıl bir gülüş ya? Nasıl nasıl sürdü? Ülkalı bir çöle. Which that? ek cute kendin gel gel son yani Ne basıyor burada? da? ne basıyor? Ney basıyor? Ne, basıyor? Aa, ne oluyor? Ne oluyor? Zene gibi. Benim yastık gibi. Hmm. Adamı espriçi bu... <gülüyor> Kimin Ya Jaliliyim daha. Beni bu Buzene bastık del, buzene bir Ah, ador. Allah, he he he he he he he he he yaptım direkt direkt ne kadar direkt direkt o hangi acaba remix yaptı belki nome beginner polisler anladın mı anladın mı videosunu bölüm şey video dur evet Hey <coughs> polisler. Whisky canım. E olabiliyor <soundedabetesik> musun? Hayır. Benim dahalım evet ada adaya şu an izdivaç yapıyoruz aşkım gibi mi hadi bir <gülüyor> at anne ada ada öpücük at ay vur vur vur teşekkür ederim aşkım listen to son i why not i no what's name of this song ee, this is ha <laughs> Why not? I like this new generation of music. Eğer bir tırlek sizden 50 kuruş isterse yanına gidip ona sarılın ve kalbini okşayın. Böylece size zarar vermeyecektir. 50 kuruş versene. Ah. Oğlum posta oruymuş lan. Telefon nerede amunun? Oo! Fena fena fena fena. Oğlum lan. Telefonum nerede Ay evet evet bu video TV Evet soydur. Evet arkadaşlar lütfen bitirdik. Lütfen Bu videoyu paylaş bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah.